Dinold'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Bu kanalda ilk inceleme videom olacak. Daha bu şekilde bir e, seri yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ve ilk oyunda Let's yapmaya karar verdiğim ancak Belki sevmem deyip a, e, vazgeçip sonradan aşık olduğum oyun Yakuza'yı ayırmak istiyorum. Yakuza gerçekten beni çok mutlu etti. O oynadığım oyun arasında hiç beklemediğim bir potansiyel çıktı. Ve dostumun hediye etmesi üzerine alıp kısından biçürüşten sonra hiç değilebileceğim delinli bir evren yani. Evren dediğim gibi yani derinlikli bir hikaye beklemiyordum herhangi bir evren anlatmıyor oyun Bugün de incelemesiyle karşınızdayım Kuza markası gel zaman git zaman hep önüme gelse de hiçbir zaman oynamaya fırsat bulamadım bir oyun olarak kaldı hep Yani içimde hep şekilde kalmıştı Zamanım olduğunda ama sonra bakarım ha şu varmış bu varmış diye başka oyunlara yöneldim Ancak dediğim gibi videonun başında bir dostum hediye etti bana ve kendimi direkt nereye <gülüyor> edilmesin adına 80'lerin Japonyası Kamura şovda buluverdim. <gülüyor> Öncelikle hikayeden başlayayım. Hikayeden başlamak gerekirse hikayemiz Kiryu Kazama e, adı dahi Inyakuza olmuş bir karakterimizle başlıyor. Kiryu çok sert, soğuk bir karakter. Ne yapacağını bilmeyen ve kendisini yetimhanesinde büyüdüğü, kendi yetimhanesinde Kazama adlı kişinin yetimhanesinde büyüdüğü için hep ona onun gibi bir Yakuza olmak istiyor. Kazama dediğimde Kiryu'nun yetimhanesinin sahibi dediğim gibi. Onu, kendini baba rolüne, baba babası gibi karakterimizin. Hep onun olmak istedik Yakuza'lığa ya başlamış bir karakter Kiryu. Kiryu kendi, Kiryu kendi o, Yakuza olduğu ailesine gelen bir borç tahsil etme işinden sorumlu olarak hikayemize başlıyor. Bu işte tefecinin teki veriyor Kiryu'ya. Ee, Kiryu, Kiryu adamcağızın ağzını burnunu kırarak her zaman yaptığı gibi herkese, borcunu tahsil ediyor. ...ve parayı tefeciye vererek görevini tamamlıyor. Ardından birlikte büyüdüğü en yakın kardeşi gibi olan ve onunla birlikte aynı Yakuza ailesine girmiş olan dostu işki, ...şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Kamuru zaman birlikte zaman geçiriyorlar. Nishki Kiryu'ya Kamurucho'da ne yapması gerektiğini, Yakuzaları nasıl yükseldiğine ilgili Tio'lar veriyor. Nişki ama daha sosyal ve dışarı hayatıyla daha böyle bir Yakuza ama... ...bizim Kiryu aşırı asosyal, Kiryu'ya bayağı bir şey katıyor. E, Nishkiyama var. Nishkiyama ki da de, e, dediğim gibi yurttan arkadaşı Kiryu'nun direkt bu şekilde hikayede dost başlıyorlar. Nishkiyama ve Kiryu bir restoranda bir an bir gün yani, oyunun başında otururken haberlerde Kiryu'nun dövdüğü adamın öldürüldüğü çıkıyor. Yakuza'nın izinsiz adam öldürmesi büyük bir suç olduğunu, olduğunu biliyorlar. E, Nishkiyama Nishki ve Kiryu, şu, Nishkiyama ve Nishki demeyim ya da Nishki diyeyim bundan sonra siz daha rahat anlarsınız diye kısaltacağım. Zor oluyor bana da. <gülüyor> Nishkiyama ve Kiryu Şok olurlar yani böyle direkt gördükleri gibi. Nişki kürüye ya yapıp yapmadığı ile ilgili şüphe duysa da hani kürüyü kendisine komple kurulduğunu adamı öldürmediğini söylüyor. Nişki Nishkiyama da kardeşi'nin masum olduğunu anlıyor ve kendi Yakuza ailesinin durumunu ellerinde durumunu bilerek değil de bir komple olduğunu anlatmak için ve polisin ailenin tepesine düşmemesi için. E, Kiryu'nun hapise boş yere girmemesizlikleri için harekete geçiyorlar. Hikayemiz burada başlıyor. Bu şekilde bir hızlı bir başlangıcı var. Şimdi e, Yakuza'nın bu spoilersız anlatabileceğim en hafif haliydi. Bu direkt oyunun e, başında başlayan ana hikayenin girişleri. Spoilerli anlatıma geçeceğim. Spoilerli anlatımı dinlemek istemiyorsanız yani şu ekranda gördüğünüz dakikaya gidebilirsiniz. Gittiyseniz yani spoiler duymak istemeyenler. Şimdi asıl oyunun gerçek hikayesini beğendiğim ve beğenmediğim kısımlara değineceğim. Benimle kalan, benimle kalan herkese şimdi oyun elimden geldiğince özetini size yapacağım. Hikayenin bu kısmından itibaren Kiryu kendisine komple yap yapanın aslında Dojima ailesinden yani kendi e, yakuz ailesinden bir subayın yaptığından arzu. Subaylar ise patronun altına çalışan ailenin yönetiminden sorumlu 3 kişi oluyorlar. Belki de 4 kişi oluyorlar ben çok çözemedim oynayan insan olarak. Biraz Yakuza kültürünü yakalasam da oyunda birlikte biraz uzağım. Kiryu'nun babası gibi olan Kazama ise 4. subay oyunumuzda ancak olduğu için yeri boşta onun bu aile içerisinde. Kiryu. Bunun, bu, bu kompleyi yapanın Kuze olduğunu anlar Ve ağzını burnunu bir güzel dağıtır gidip e, Aileden çıkmak istediğini katilin yerine ona sorar Bu şekilde hem ailesi e, soruşa yapmayacak ailenin Hem de kendi katili bulup masumiyetini ispatlayacak Çözülmesini istiyor Ama Yakuza'lıktan ayrılmak öyle kolay bir şey değil Kuze bir anlık sinirli aileden ki atıyor ya da böyle. Nasılsa öldün sen falan diye. Bunu reisine haber olmadığı için yaptığı için parmağını kaybediyor bu yakuza'da e, bir baş var 4 subayın da üstünde bir kişi var. Bu kişinin haberi olmadan yaptığı için parmağını kaybediyor bu karakter. Bu güzellediğim adamresinde görüyorsunuzdur. Giriş aileden atılmasının ardından işlenen cinayeti e, yani kazanmanın üstüne yüklüyorlar Kiryu aileden ayrıldığı için. O da ona da yüklenmezsen işkimeye da bunu yüklebileceğini söyler diyorlar. Kiryu da Karşı çıksa da artık bir yakıza olmadığı için, sivile düştüğü için hiçbir şey yapamaz ve sokaklara düşüyor. Sokaklara düştüğünde Kiryu artık hem polisler tarafından aranıyor. Üstüne sevdiklerinin başı dertte oluyor Kiryu'nun ve hayatta değer verdi. Ama gizemli bir adamın bulmasıyla hayatı değişecektir Kiryu'nun. Tachiban adlı bir emlakçı Kiryu'yu aslında neden o dövdüğü adamın öldüğünü açıklıyor. Kiryu'nun dövdüğü yer boş bir arsadır bu arsa kentsel Tokyo projesinin ana odağıdır, eğer buraya bir Yakuza ailesiyle geçirilirse, geçirirse, kentsel dönüşüm istediği gibi yönlendirebilir, tüm Kamurocho'ya satın alıp üstüne bir de Tokyo'ya kadar büyüme gücünü elde edecektir. Bu büyük bir şey, bunu duyuyor e, Kiryu Tashibana'dan. Ayrıca orada bir cinayet işlenmesi Kiryu'nun ailesinin okları yönelteceği için bunun başka bir aile tarafından veya birisi tarafından yapıldığını söylüyor ki, Kiryu'ya ve araştıracağından bahsediyor. Amatacıban'ın nasıl istediği Kiryu'nun kendisine katılması ve Kamurocho'da tüm yakuza'ların kaybetmesi, ardından da cinayetin işlendiği boşarsa sahip olarak yakuzaları yok etmek istiyor bana Kiryu'ya yardım teklifi ve dostluk teklifini sunuyor bunun ardından. Yani Kiryu reddediyor. Tam diyor ki yakuzaya hayır, sen de güvenmiyorum sana şekline giderken. Anarküri derken taşı bana kazanmanın bu kazanmanın yani, bu planı yaptığını yani babası gibi gördüğünü, yakuzanın bu planı yaptığını kazanmanın adam adamı olduğunu söyler. Ona kanıtlar. Anarküri kazanmaya yardım etmek için taşı bana katılır ve bir evlakçı olur hikayenin bu kısmına itibaren. Hikayenin ardından Kiryu hep taşı bana yardım ediyor ve olaylardan olaylara koşturuyor bu şekilde bir sürü. Ve en son arsa sahibini bulmaya yola çıkarlar ancak bu oyunun önünecek tek karakter Kiryu değil. Başka bir karakterimiz daha var. Hikayeyi onun gözünden de biraz anlatmam gerekecek çünkü ikisini birlikte çarpışıyorlar hikayeleri. Majima Goro Majima Yakuza hikayesinin diğer kısmını anlatıyor. Majima Goro Komuricho'nun bir ucunda Grand adlı şehirde en iyi gece barını işleten bir eski Yakuza. Amacı ise tekrar Yakuza olmak isterek borcunu ödemek için çabalıyor. Ya eski Yakuza'lıktan atıldığı için tekrar Yakuza olmak istiyor. Ancak bir gün eski birlikte çalıştığı, geri gelmek istediği Yakuza ailesine bir subay gelerek ona Makimura Makoto adlı bir kızı ya bir, öldürmesini istiyor. Majima önce birini öldürmek, lazım su daha düzeltmem gerekirse Makimura Makoto'nun kim olduğunu söyleme, ismini söyle ve bunu öldürmesini istiyor. Majime önce birini öldürmek istemese de sonra kabul eder ve Makira, Makimura Makato'yu bulur. Makato diyeceğim sadece bundan sonra. Isto soyadı çok zorluyor arkadaşlar. Ancak bu melee çalışırken Körk bir kızla tanışıyor. Bu kör kız aradığı kişinin yakın bir dostu olduğunu söylüyor ve ona ulaşmaya çalışırken bir bakar ki başka Yakuza ailelerinden Makoto'yu öldürmek için gelenler var. E, aradıkları kör kız olduğunu ve adam olmadığını söylerler. Majima aslında Makoto'nun o koruyan adam olduğunu düşünürken kör bir kız olduğunu anlıyor ve istemeden bir anda bağla bağlanıyor Makoto'ya ve Yakuza'lardan kurtarıp öldürmüyor da kendi. Hikayenin bu kısmından sonra Makoto'ya aşık oluyor Goro ve eski Yakuza hayatı ve Makoto arasında seçim yapmanın zorluğunu yaşamaya başlıyor. Ancak e, hikayenin bu kısmından sonrasında aşk kazanıyor ve Makoto için herkesin alayını... <gülüyor> Neyse, Goro adamdır severim. Kiryu'nun tarafında ise boş arsanın Makoto adında kör bir kız sahip olduğunu anlıyorlar ve Makoto Yakuza'dan önce bulmaları gerektiği aksi takdirde Yakuza'ların kazanacağını anlıyorlar. Bu sırada Kiryu ve Dojima ailesi tarafında saldırılar, e, saldırılara uğruyor Kiryu. Onu öldürmek için dolu adam yolluyorlar. Arkadaşlar bir şey yolluyorlar herifin resmen. Ve hepsini atlatıyor Kiryu. Hepsinin e, ağzını yüzünü kırarak. Ve daha üst makam Yakuza'lardan koruma alıyor. E, Tashiban'ın da yardımıyla. Ve hikayemiz sonlarına yaklaşıyor bu şekilde giderken. Şimdi önceki hikayemizin inanılmaz güzel de daha az anlatacağım. Sadece takıldığım yerleri söylemem lazım bu kısımdan itibaren. Makoto'yu başlarda sevsem de sonralarında Majima'ya davranışları beni aşırı üzdü. Keşke biraz daha şans verse ve anlasaydı karakteri diye düşürdüm. E şimdi diyenler olacak her yani, hikaye oynadıysanız bu kısmı dinleyenler. E üzüldük hep bu kaldı ancak çatıdan oluşan söylediğinde oraya silahlı yakuzar geldi. Orada Majima öldürüle bile e, ölebilirdi. Yani ona güveniyordu oraya e, adamları çekerken diye ama güvenmesi bir şeyi değiştirmez. Bu ne kadar onu sevmediğini hissettirdi bana, e, bana daha çok intikamı için. Yani a hafisinin, Tachibana'nın ölümününden sonrasında, evet bir de o kısmı anlat, at, pardon atladım. Ee, Bana hikayenin bir kısmında ölüyor. Kavuşturamadan geliyor Makoto'yla ki onun ikisini. Makoto'nun kardeşi olduğu ortaya çıkıyor. Yani e, şeyle, Tachibana ile Bana da ölüyor. Kardeşini bulmak isteyen bir eski Çinli'miş. Aslında çok üzücü bir şekilde. Ve bunu intikamla almaya çalışıyor. Makoto ve Majima'yı kullanıyor. Se bu, bu şeyle. Beni üzdü yani Makoto'nun böyle direkt halde. Ve, ve Kazama'yı sadece hikayenin sonunda görmemiz ve ara sıra çok nadir görüyoruz böyle Kazama'ma aslında ön planda bir karakter. Çok üzdü daha çok merak etmiştim bir karakter oldu yani kendisine. Çok önemli çünkü. Yukoza'nın hikayesi e, harika yazılmış bir dizi gibi söylenecek fazla bir şey yok yani aslında. Burada bitiyor yani hikayemiz e, bu şekilde. Arkasından bu benim düşüncelerimdi ve arkasından... Ee, Makoto, Makoto bir yerde Dojima ailesinden intikam almak için çok salakça bir plan yapıp gidiyor <gülüyor> ve vuruluyor. Majima da Makoto'yu kurtarmak için tüm Dojima ailesini dövüyor. Diğer bir taraftan hikayemizde Kiryu da ba başka en son subayın gerçek fikrini öğrenip onunla dövüşüyorlar ve ee, oyunumuz Makoto'nun e, arsayı başka bir adamın almasından e, bir, e, Majima Goro'nun tanıştığı bir seri adlı bir adamın almasıyla e, Makoto'da normal bir sivil hayat yaşaması ne demek ki geçiyor hikayenin sonunda. Kiryu da e, artık kendi yolunda bir e, suçlarından arındığı için kendi yolunda bir yokuz olmak isteyerek tekrar Dojima ailesine katılıyor. Çok ilginç bir şekilde ağzına sıçtığı aileye geri katılıyor e, Kiryu. Ve bu şekilde hikayemiz bitiyor. Evet arkadaşlar hikaye kısmında anlattığımıza göre oynanış ve içeriğe girmem gerekecek. Bu kısım daha bir hayli Yakuza da uzun. Oynanış ve içerik Yakuza oynanış olarak dövüşmenin ana planda olduğu bir yarı open world oynanışa sahip eğer özetlemem gerekirse. İlk baştaki Kiryu ile Brawler stili ile başlayıp açık dünyada ilerledikçe yeni açıl açılacak olan Beast ve Rush açıyoruz. 3 Dö dövüş stili var. Ee, Brawler stili Kiryu'da en çok kullandığım ana stil oldu benim. Orta saldırı ve savunması gayet güzel bir stil. Ayrıca düşmanlar bayağı mahvediyorsunuz böyle bir, bir anda. Ve bana göre en çok kombo bulunduran skill bra e, Brawler'da Kiryu'da en azından. Rush stili hızlı ancak güçsüz bir stil. Kaçınarak vurup kendini sorunma üstüne kurulu. Biraz boksa benziyor. Bayağı bir ve de çok etkili bir stil ama. 1 v kesinlikle çok işime yarıyordu. Beast ise ikinci favorim. Raşha Gürş'i çok sevmediğime rağmen. Beast en favorim oldu. Oyundan keyfime ağzımı uçuran. Ağır, yavaş ancak güçlü. Normal vuruş vurduğunuzda yakında eşya otomatik elinizi alıp bir sürü düşmanı devirdiğiniz, vahşice düşmanlarınızın kollarını kafalarını kırıp yerden yere çarptığınız bir harika bir azda sahip arkadaşlar. Ee, bir de skilllerinizi açtığınızda elde ettiğiniz efsanevi tarz oluyor. Bu stil ise aşırı farklı bir şeye dönüşüyor yani. Güzel hop komboları hep bundan çıkıyor. Kullanması çok zevkli. Ama çok ileride açılıyor bu oyunun. Hani oyunun başında niye yok bu derseniz açılmayacak siz kasana kadar onun. Ee, bu beni bayağı üzen bir e, duruma bu arada. En takıldığım şeylerden biri oldu oyunda. Ee, oyunun içerisinde benim ana görevleri olan merakım. Lanet olsun ki çok şeyi açmadan ilerlememi sağladı. Ee, orta seviyeye açılmış skiller oyunu bitirdim ben. Mutsuzum bu kararımdan. İçerik açısından ne kadar eksik diyecekken bir an bir baktığım gibi Stillerin yeni tekniğini öğretecek ustalar buluyormuş etrafta. Ve bayağı değiştiriyorlar hareketleri o ustalar. O yüzden buraya bayağı çeşitli animasyon hareketler oyunda mevcut her skill için. Oyunda skilllerimizi para ile açıyoruz bu arada. Nasıl e, para ile açıyoruz derseniz bu kısma geleceğim. E, parayla. Çünkü çok kazanmak gerekiyor. Bir sürü 3 skillin farklı skill ağaçları var. E, benim bu kısımda sıkıntım ben çok ana görev yapmayı seven bir insanım. Oyunun e, skillleri açtırmaması para dışında. Evet parayı kazanacak çok kaynağımız var. Ancak e, beni çok rahatsız eden bir durum oldu bu. E, az skill oyun bitirdim. Keşke daha çok zaman ayırsaydım Yakuza. Yine bir hayli zaman ayırdım. E, ve parayı nereden kazanacağımız konusu. Yan görev ve etkinlikler. E, Yakuza'da yapabileceğimiz tonla etkinlik var. Tonla! Bowling, dart, araba yarışı, yumruktan kaçınma, telefon kulüpleri, karaoke, disco vesaire vesaire. Bitmiyor. Oyunda minigame sayısı o kadar fazla ki açık dünyada yapabileceğiniz şeyler aşırı uçuk yani ucu. Bazı NPC ile arkadaş olmak türlü türlü farklı Japon marketlerine veya restoran, bar, lokanta, ayaküstü dükkanlarda tonla farklı içki yemek türden seçebilmek Bakın arkadaşlar her marketin yemeğin ne kadar çalışılmış, eczanedeki ilaçlar kadar bir sürü de ürün var ki Hani bayağı bir şey var oyunda içerici, e, Oyun içerik açısından dolu dolu anlayacağınız hani ben burada anlatsam bitmez Hepsinin özel animasyonlar ve sinematikleri daha saymayacağım bile hani hepsine tek tek çalışılmış. Marketteki mangalar ve dergilerine bile tek tek bakabiliyorsunuz oyunda. Gerçekten bu şekilde şeyler var. Benim favorim ise karaoke yaparken karakterin kafasında adeta şarkı uyumlu gidip dans etmesi harika olmuş şu anda görüyorsunuzdur. Ayrıca diskodaki jojo pozları da muazzam. İstelik başka şeylerde bakma şansı, <gülüyor> neyse ona sonra geçeriz. Ayrıca oyunda karşınıza çıkan aydan gelen birkaç event var. Bazıları can sıkıcı bazıları ise çok eğlenceli geldi bana yani en benim için en Benim en nefret ettiğim ise Mr. shutdown Adı altında gelen hırsız bir abi Erronu yenerseniz parasını alıyorsunuz bütün çok bir hayli yüksek bir para veriyor Ama o sizi alırsa tüm paranızı alıyor İyi para düşürse de çok güçlü olduğu için sinir bozucu Başlarda zor dövüşseniz de sonrasında dövüşmek size, size kaldığı için ya yani zorla dövüşüyorsunuz başta Mutlu olup çok az bulaştım bana kaldığı için seçim kendisine ama para çok az bulaştım kendisine para kasmak için onu indirmeniz şart kesinlikle ben uğraşmak istemedim sadece oyunda yer altı dövüşleri vesaire vesaire hala saysam videoda bir, bir saate çıkacak dediğim gibi baş bir sürü şeyler var hala aklıma geliyor yaparken konuşurken ve bu anlattıklarım sadece Kiryu'da vardı gelelim Majima karakterine benim daha favori karakterime Majima ise yine 3 farklı bir dövüş stiliyle karşımıza çıkıyor Tak Breaker ve slugger atıl altında 3 tane eee skilli var. Tuck skilli çok zevkli. En beğeniklerimden direkt. E, Kiryu'da falan da daha çok seviyorum. Kiryu'dan da seviyorum. Düşmanlar kaçınıp arkasına bir anda geçip boynunu kırmak mı dersiniz? Elinden silahını almaya kadar tam bir Yakuza stili. Yani zaten Majima Reis harika bir karakter. Tam bir manyak olmuş bu stille daha güzel yapıyor onu. Ya yani Yakuza tam bir Yakuza karakter. E, Kiryu biraz daha e, Yeni yeni Yakuza olduğu için bu oyunda e, zor öğreniyor. Breaker bir break dance skilli. En favorim ve en çok kullandığım da bu oldu e, Majima'da en azından ikinci alan vuruyor YAHOO diyerek düşmanların toplu katliamına ulaşan ve acayip estetik duran bir break dansınız ile herkesi Breakdansınız dansınız herkesi yere sermek kadar keyifisi yok açıkçası fazla size gerek yok yani, yani, açıklarının açısından Slugger en sıkıcı ve en ağırı böyle en beğenmediğim ve en az kullandığım oldu özellikle tüm oyunda bu arada Düşmanlarımızı talan ettiğimiz hani beyzbol sopasıyla bir stil. Ben hiç sevmedim ve bıçaklı düşmanlara karşı harika tamam ama toplu düşmanlarda işe yaradığını da gördüm. İleride gelişip devrildi ama tamam da ben sevmiyorum üstü'yü. Çok yavaş ve yavan kalıyor komboların içerisinde. Efsanevi kili ise Majima'da bıçak çekip bayağı deli hareketlerle inanılmaz hızlara çıktığınız bir şeytan formumsun bir şeye dönüşüyor Majima. Harika bir stil fazla sö söze gerek yok, oyun sonlarına doğru anca açılıyor ancak kendisi. Oyunun sizin açmanız gerekiyor tabi, açarsanız oyun başı da açarsınız ee, Ve her karakterde kullandığımız bir dördüncü slotta ait var. Bu da silahlara e, oyunda silahlar var bir sürü mevcut. Bu silahları ekleyerek katana, pompalı veya işte düşmanlarınıza sağlam hasar veren bir sürü bir sürü şeyler, tabancalar, işte elektrik tabancalarına kadar malzeme koyabiliyorsunuz. Dövüşte çekip vurmanıza iyi, iyi avantaj sağlıyor. Yeraltı marketlerinden almanız da mümkün bu şeyleri. Ayrıca marketlerde aldığınız yemekleri ise çantanızda tutabiliyorsunuz. Can ve enerjiniz yenilecek yemekler var. Bayağı paket yaptırabiliyorsunuz. ve de marketten ürünü alabiliyorsunuz. Yan görevler Kiryu'da 60. Majima'da ise 40 tane yan görev mevcut. Yanlışım olabilir. yanlış 60 da olabilir Majima ve Kiryu'da oranla. İkisinin de görevleri harika. Yalnız çok iyi iştir ana görevler çok çok çok ciddiyken... Yan görevler ise bir o kadar komik ve dalga derecesinde görevler. Çok eğlenceliler, hepsi özenle yazılmış. Bazıları, bazıları üzüp bazıları ise aşırı güldürüyor beni. Yani ben önceden öyle şeyler yaşadım. Kesinlikle oynanmalı. Yani çok kaliteli yazılmış, sıkıcı değiller. Iııı ee, notumdur. Ayrıca yan görevde tanıdığınız karakterler öldü, oldu bitti yok demiyorlar size. Sürekli karşılığına çıkıp ihtiyacınıza çoğu yerde koşabiliyorlar ihtiyacınız olduğunda onlara. Iıı ee, olsunlar ne yapacaklar size onları da burada söylemeyeceğim. Iııı. Ee, Ayrıca oyunda bir Türkçe yaması mevcut. Ee, çok hatasını gör, e, görsem de çoğu yerde bir o kadar güzel çevirmişler. Eleştirmek bana düşmez. U uzun bir oyun ücretsiz çevirmeleri bir harika. Bir emek var. Ee, adı da e, Yunus Emre Uygun kardeşimize buradan teşekkür ediyorum. Ben kullandım İngilizce iyi olmasına rağmen. E, linki de aşağı bırakacağım. E, buradan umarım videoyu izliyorsa kendisine teşekkür ederim. Türk oyunculara Yakuza serisini sevdirmek için Gerçekten yan görevlere kadar hepsini çevirmiş arkadaş. Tek başına mı yaptı emin değilim bir kişi daha yardımcı olmuştu. E, i̇ki kişiyseniz de elinize sağlık. E, geçelim diğer konulara. E, evet, evet. Uzun bir konuşmanın ardından. Yakuza harika hikayem, karakter, unutulmaz karakterlerin, e, unutulmaz sahneleri ve en önemlisi muazzam müzik tasarımıyla kalbimde yer ettin. Ancak artıların bir o kadar fazla da eksisin olmadığını diyemem. Ee, save sistemimin olması, olmaması çok can sıkıcı bir durum. Bir yeri save ve baga yüzünden, Save almaması yüzünden oyunun baga girdi Oyunun Bir baga rastladım oyunda bu arada. Bu da bu. Ee, beş kere tekrar oynadım ve bir saat. Hani e, bir saat bir saat diye oynadım bu şekilde. Hani e, beş kere aynı yeri tekrar oynadım. Oyun kapıyorum tekrar oraya te kapıyorum, tekrar atıyor Eğer başınıza gelirse. Ee, bir çözümü var mı? Hayır yok. Ee, belirli bir yere kadar ilerledim. ilerledim. Pardon e, Steam'de dosyaları doğrulattım. İlerleyip düzeldi. Aklınızda bulunsun. Ancak tabi bu e, save sistemi, otomatik save olsa bu kadar yaşamazdım ben bu durumu. Direkti telefonla kulübelerini aramanız gerekiyor. Oyundan çıkmadan evvel mesela a, aileniz çağırdı, bir şey oldu, acil bir işiniz çıktı. Oyunu kaparsanız seviniz bir bakacaksınız ki en son e, ne zaman telefon kulübesiniz iseniz oradan devam ediyor. Çok aptalca bir durum. Umarım bir dahaki oyunda bunu otoseyve uh, e alırlar ki almışlar. Kibami, Yakuza Kiwami'de bunu duydum ee, artık. Otoseyve var ve telefonu istediğimiz anda kaydedebiliyormuşuz cep telefonuyla. Ama tabii bu, bu, bu oyunda büyük bir eksiği benim için. Yan görevleri koca şehirde aramak bazen işkence olabiliyor. Ve sizi sürekli saldıran belirli birileri sizi yorabiliyor. Sürekli bir dövüşüyorsunuz yürürken open world'te. Evet oyun buna bir çare buluyor. Paraları saçma yeteneğini veriyor size verdiğinde ama bu bile yetmiyor rahat gezmeye oyunda ve acayip son can sıkıyor bu şekilde eyle, eyle ki o skill kiraına kadar iyice dövüşüyorsunuz Keşke dövüşmemenin bir yolu olsa e, bu şekilde yakuzada para saçmak bile yetme bir süre sonra yani hay bir can sıkıcı durum ve yan görevleri aramaya bir item var yorumlarda belirtirsiniz biliyorum ondan söyleyeyim Evet o item alana kadar da çaba e, bayağı bir zorlanıyorsunuz yan görev bulurken onu da söyleyeyim e, dövüş sitelerini açmak çok pahalı, inanılmaz pahalı. E, gelişmesi aşırı zor oyunda. Yani e, bunlarla uğraşmak yerine gidip çok kasılmış bir karakter olmadan ana hikayeyi bitirdim ben. Biraz daha kolay olmasını ve beni zorlamasını isterdim oyunun. Ya pardon yani zaten daha kolay olmasını ve beni az zorlamasını isterdim oyunun. Ben e, illa da yan görev yapmamalıyım gelişmek için. Ana görevden gitmemi e, zorlaştırdı oyun. Tabi ben inatla ana görev gittim. E, o da üzücü bir durum. Seçim yapma mekaniğinin biraz az kullanılması canımı sıkan etmenlerden biri. Birkaç yerde istediğim seçim yapmak gerçekten diyaloglar arası. Bile bile tuzağa gitmek insanı üzüyor. Ama biraz koymuşlar ancak yeterli değil. Daha çok seçim yapmak istiyorum. Diğer bir durumda oyunun bazı yerlerde katsinden kaç kaçınılmış baya. Bu çok üzüncü bir görüntüye sebep oluyor. Muhtemelen bütçe nedeniyle kaçıldı ama oyunun bazı yerlerine zarar verdiği de bir hayli gerçek. Çünkü benim Garfam'da karşılaştırdığım oyun Witcher 3 gibi benim yeri benim yeri Witcher 3 kadar değerli bir oyun oldu benim için. Witcher 3'te en ufak diyalogta bile yan görevde e, bir katsin giriyordu, bir kamera açısı değişiyordu, katsin girmesine de seslendirme vardı. Bu e, oyunda yan görevlerin seslendirmemeleri yok. Ba e, bir birçok nadirinin var. Bu beni üzdü. Keşke daha özenilseymiş. Hikaye yazı yazımına özenilmiş ancak seslendirme olmadığı için bir aile sönük kalıyor ve karar Hanım. <gülüyor> Yakuza 0 benden 95 alarak yoluna devam ediyor. Şu an şu oyuna quick save koymayan Sega, ah ah. Kesinlikle oynanması gereken harika bir yapım. Muhakkak denemenizi isterim. Türkiye'de çok az kitleye sahip ancak e, kesinlikle parasına değer. Beldi etti ama e, satın alabilirsiniz. E, Burada arkadaşlarıma da teşekkürler aldığı için çok mutlu oldum. Bir artık Yakuza de görmek isterim Daha iyi bir not ver Gerçi 95 Zaten iyi bir puan benim için Bakalım Yakuza Kiwami'ye de 100 mü vereceğim Bilmiyorum Bu kanalda daha çok inceleme isterseniz e Yazarsanız yorumlarda benim için çok önemli olur Ayrıca çok ilk incelemem olduğu için Hata yapmış olabilirim Konuşurken gelemiş olabilirim e Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim e Herkese Görüşürüz